Herkese son dönemlerin yeni yatırım araçlarından biri olan Bitcoin'in doğru borsalardan alınıp satılması gerekiyor. Maalesef yeni bir alan olmasından dolayı devletlerin de bu alana ciddi bir yaptırım uygulayamamasından dolayı dolandırıcılık olayları da oldukça fazla. Bu kripto para birimleri, güvenirlilik, şeffaflık, hız, hacim, coin sayısına göre değerlendirmelidir. Bazılarının güvenilirlik ve hacminin az olduğundan bunların biraz daha geri planda tutulması oldukça önemli. Tam da yerine gelmişken bugün de bizler sizler için en güvenilir kripto para birimlerinin olduğu uygulamaları listeledik. O zaman hemen videomuza geçelim. Ama önce gelin. Kripto para nedir? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi kısaca şöyle. Bir adam var. Sataşı Nakamoto diye kim ya da birimi, bir grup mu olduğu bilinmiyor. 2009 yılında bir bildirge yayınlıyor ve bu bildirgeden sonra kripto para birimi bir yazılım olarak oluşuyor. Bu açık kodlu bir yazılım, herhangi bir merkezi kontrol ya da bankaların, hükümetlerin gözetiminden bağımsız olarak çalışan bir dijital para birimi. Tamamen de yazılıya, kriptografiye dayanıyor. Halka açık bir defter gibi düşünün, kimin kime ne yolladığını bilebiliyorsunuz, yani bunlar bir yazılım altında tutulabiliyor. Bu paraların en önemli özelliği ise bizim bu merkezi para bankası gibi tek tek para basmaması, yazılım üzerinden ilerlemesi. Neyse lafı fazla uzatmayalım ve listemize hemen geçelim. Listemizin ilk sırasında bina uygulaması var. Neden bunu seçtik? Çünkü site güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından global olduğu kadar da oldukça güvenilir. Son derece aktif bir şekilde hizmet veren bir uygulaması dünyada en çok kullanılan kripto para uygulaması. İçeride yüzlerce coin var, 800'e yakın coin var. Adını bildiğiniz ya da bilmediğiniz çok fazla coin'i barındırıyor. Aynı zamanda dediğim gibi global bir firma olduğu için Türkiye'de de bir ofisi var ve bu bizler için aslında bir avantaj. Bir sorun yaşadığınızda teknik destekle gidip görüşebiliyorsunuz. Yani sizi anlayan biri var en azından karşınızda ve daha az zorlanacağınız bir alan tanıyor sizi. O yüzden gerçekten avantajlı. Zaman zaman da hediyeler, fırsatlar, çekilişler yapıyor. Bu yüzden Binance uygulaması gerçekten kripto para uygulamasında araştırmalarıma göre en üst sırada yer alan bir uygulama. O yüzden güvenle Binance uygulamasını kullanabilirsiniz. Hemen gelelim ikinci sitemize. İkinci sitemiz Gate.io diye yazılıyor. Belki böyle okunuyordur ya da okunmuyordur bilmiyorum ama 2013'ten beri kripto paranın içerisinde ve en güvenilir sitelerden biri. İçinde yine Binance uygulaması gibi çok fazla coin bulunduruyor ve bu da sizlere yine bir avantaj sağlıyor. Ama neyin ne olduğunu siz tabii ki bu kripto paraları kullanırken dikkatli olmalısınız. Çünkü bazen çok para kazanıyor olabilirken bazen de çok para kaybediyor olabilirsiniz. Çünkü... Çok fazla da kripto para var ve neyi nereye kullanacağınızı çok iyi bilmelisiniz, İyi kripto paraları seçmelisiniz. Ee, yine sizler için çok fazla kripto para bulunduran bir uygulama bu uygulamada. Kullanıcılarına kripto para hakkında özel bilgiler sunan bu uygulamada bitcoin, ethereum, usd, kuantum ile 4 ayrı kripto paranın ana birimi ile eşleştirilmiş çok fazla altcoin'lerini de görüntülemenizi sağlıyor. Bu platformun bir de kendi Bitcoin'i var. Bu da Gate Token diye okunuyor. Belki duymuşsunuzdur. Kullanıcılarına özel indirimler sağlıyor. Bu da sizler için aynı bir avantaj. Neden bunu seçtiğimize gelecek olursak %0,2'lik düşük işlem ücreti. Para yatırma ve para çekmenin bulunması ve bunları daha kolay bir şekilde yapabilmeniz. Biraz arayüzü zor ama sizi çok da fazla zorlamayacaktır aşinalıktan sonra. Ama bu artıları sizlere daha fazla şey katacak. O yüzden Gate.io kullanıcılarına güzel bir platform sağlıyor. Bu yüzden Gate.io'yu deneyebilirsiniz. Gelelim üçüncü sitemize. Üçüncü sitemizin adı Bitpanda. Yasal süreçleri oldukça önem veren bir platform. Aynı zamanda kullanıcılarına Kolay kullanım, hızlı satın alma, detaylı grafik analizi yapabildiğiniz gibi özellikler ve kolaylıklar sağlıyor. Tek sıkıntısı 50 adet altcoin'in bulunması. Havale, EFT, kredi kartı ve paparayı kullanabilmeniz ayrıca da bir avantaj sizler için. Gelelim dördüncü sistemize Dördüncü sistemimiz Kraken. Kraken Coin Market Cup verilerinin göre dünyada en güvenilir dördüncü kripto para uygulaması. Böyle veriler gerçekten iyi oluyor çünkü ortaya bir para koyuyorsunuz ve bunun gitmesini istemezsiniz. Bazı insanların birikimleri gidiyor, bazen intihara kadar yol açabiliyor. O yüzden güvenilir siteler gerçekten önemli ve burada da Kraken gerçekten önemli bir yer alıyor. Kraken aynı zamanda da 2011'den beri yani kripto para çıktıktan 2 yıl sonra Amerika'da kurulmuş ve hala hizmet vermeye devam ediyor. Kraken'in işlem hacmi aynı zamanda da yüksek ve içerisinde 49 adet de coin barındırıyor. Tek dezavantajını sayacak olursak da bazen siteler bir bakıma giriyor ve bakım zamanı Kraken'de uzun sürüyor ve bu da bazen tedirginlik yaratabiliyor ama yine de güvenilir denilir bir site olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim son sitemize Coinbase Pro. Amerika'nın San Francisco eyaletinde hala işlemini devam eden bir kripto para uygulaması. Sektörün en güvenilir isimlerinden yine biri. Günde 5 milyon kişi bu siteye giriyor ve uygulamalarını buradan devam ettiriyor. Gerçekten hacmi büyük bir site. Düşük komisyonuyla da oldukça dikkat çekiyor. Yani para çekmekte gerçekten zorlanmayacağınız bir site olduğunu söyleyebiliriz. Kredi kartıyla bitcoin alma, kullanışları yüzü, Türkçe destek, hızlı olması gibi artıları var. Gerçekten bunların göz önünde bulundurulması gereken konular. Evet güzel yanları var ama birazcık mobil desteğe de ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz tek dezavantaj olarak. Bugün sizler için kendi araştırmalarından yararlanarak yaptığım en güvenilir coin sitelerini inceledik. Tabii ki coin gerçekten önemli bir konu. Yani insanlar bu konuda intihar ediyor. Artanı, çıkanı, batanı her şey var içerisinde. Ama gerçekten zekice hareket etmek gerekiyor. Böyle kolay ben de gireyim, ben de yapayım diyebileceğiniz bir olay değil. Gerçekten araştırılıp, öğrenilip ne olduğunu tam olarak kavrayabildiğiniz zaman coin'e girmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü daha sonrasında... Nereye varacağını bilmiyorsunuz. Yani çok hızlı hayatınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Sanırım yanlış duymadıysam bu aralar Luna'da felaket bir düşüş var. Ve bu düşüş insanları gerçekten çok etkiledi. Kolaylıklar dileyelim sizlere. Gerçekten zor bir dönem geçiriyorsunuz. Umarım düzelir. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer siz de bu uygulamaları kullanıyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten beğeniyor musunuz? Güvenilir mi? Herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya da ekstra olarak bizlerle paylaşmak isterseniz, farklı siteler kullanıyorsanız onları da yorumlarda görmeyi çok isteriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.